Sizce x eksi 3 burada gördüğünüz dördüncü dereceden polinomun bir çarpanı olabilir mi? Bu sorunun cevabını uzun bir bölme işlemi yaparak bulabilirsiniz. Bu kocaman polinomu alırsınız, x eksi 3'e bölersiniz ve bu işlemin sonucunda bir kalan olup olmadığına bakabilirsiniz. Bu bölme işlemi kalanlı bir bölme işlemi ise, x eksi 3'ün polinomun bu polinomun çarpanı olmadığını anlarsınız. Eğer kalan yoksa da bu polinomun x eksi 3'e tam bölündüğünü görüp, x eksi 3'ün bir çarpan olduğu sonucuna ulaşırsınız. Kısaca x eksi 3 bir çarpansa, kalan sıfırdır diyebiliriz. Biz böyle bir polinomu birinci dereceden bir ifadeye hatta birinci dereceden başka bir polinoma bölüp, kalanı bulmanın çok ama çok kısa bir yolunu biliyoruz, değil mi? Polinomlarda kalan teoremi dediğinizi duyar gibiyim, inşallah diyorsunuzdur. Hemen bu teoremi hatırlayalım. Px polinomunu x eksi a ifadesine böldüğümüzde kalan p a'dır. Yani polinomun a için aldığı değer. Peki bu örnek için konuşalım. A nedir? a 3 e eşit. O halde polinomu 3 ile değerlendirelim ve sonucun ne olduğunu bulalım. Eğer sonuç 0 olursa, bu kalan olmadığı anlamına gelir. Yani x-3 bir çarpandır. Eğer sonuç 0'dan farklı olursa da, bu bir kalan olduğu, yani x-3'ün bir çarpan olmadığını gösterir. Bir bakalım. 2 çarpı 3 üzeri 4, 3 üzeri 4, 81 eder. 2 çarpı 81, eksi 11 çarpı 3'ün küpü. 3'ün küpü 27. 11 çarpı 27. Evet, burada bayağı işlem yapmamız gerekecek. Keşke daha kolay bir örnek seçseymişim. Neyse, devam edelim. Artı 15 çarpı 9. Artı 4 çarpı 3, yani 12. Ve son olarak, eksi 12. 12'ler birbirini götürdü. Geriye 2 çarpı 81. 2 çarpı 81, 162 eder. 11 çarpı 27 ise 27 çarpı 10 desek 270 eder, Buna bir 27 daha eklersek, 297 elde ederiz. Bir daha yapalım, 27 kere 10, 270, 27 daha ekledik. Evet, 297 eksi 297. 90 artı 45 ise 135. 162 artı 135, 297 eder. Ve bundan da 297 çıkarırsam, Geriye 0 kalır. Ve kalan 0 olduğu için de x eksi 3 bu polinomun bir çarpanıdır. Hepsi bu. Bu kadar kolay.